Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda 24 Ağustos tarihinde başlayacak olan Uranüs Retrosu'ndan bahsedeceğim sizlere. Eylül ayı itibariyle Merkür Retrosu'nun da başlamasıyla beraber gökyüzünde bir retro şenliği söz konusu olacak. Eylül ayı gerçekten biraz daha slow motion'da ilerlediğimiz, yavaş ve emin adımlarla ilerlemeye çalıştığımız, yeni bir düzen inşa ederken geçmiş karmalarımızdan sıyrılmaya ve şifalanmaya başladığımız bir ay olacak gibi gözüküyor. Eylül ayı yorumlarını dinlemeyenler varsa oynatma listelerinden kendi burçlarını dinleyerek Eylül ayı yorumlarına ulaşabilirler. Aynı zamanda arkadaşlar yeni açmış olduğumuz Telegram grubuna katılmak için önümüzdeki hafta itibariyle daha aktif olacağımız gruba katılmak için aşağıdaki davet linkine tıklayabilirsiniz. Ve bununla birlikte 2023 haritalarından çalışmaya başlıyorum. Ee, özellikle hangi konularda video çekilsin isterseniz bunları da yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yine beni instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet ne dedik 24 Ağustos tarihinde Uranüs Retrosu başlıyor. Uranüs bu sene gerçekten özellikle Kuzey Ay Düğümü'nün Boğa Burcu geçişiyle beraber kendisini çok yoğun bir şekilde hissettirmeye başladı. Bilhassa 20 Temmuz'dan bu tarafa yaşamış olduğumuz Uranüs, Kuzey Ay Düğümü ve Mars arasındaki etkileşimler çok yoğun bir şekilde Uranüsyen etkileri hayatımıza dahil etmeye başladı. Burada Uranüs'ün kuzey ay düğümüyle sağladığı temaslar kadersel anlamda özgürleşmemiz gereken konulara bizleri yöneltirken ekonomiyle alakalı da önemli ekstrem ani gelişmeleri tetikledi. Özellikle zaten 2018 yılından bu tarafa Uranüs boğa burcunda o zamanlar çekmiş olduğum bir video vardı hatta yukarıya ekleye, ekleyebilirim bulursam. Uranüs'ün Boğa burcundaki transitine dair şu an henüz yolu yarıladık ve bu süreç devam etmekte. Biliyorsunuz ki Uranüs bir burçta 7 yıl kadar kalıyor ve o alandaki özgürleşmeyi sağladıktan sonra diğer burca geçiş sağlıyor. Uranüs Boğa burcundayken ekonomik krizlerin yaşanacağını, para piyasalarında önemli değişimlerin olacağını, elektronik paraların ön plana çıkacağını zaten 2018 yılının başlangıcında aktarmıştık. O zamanlardan beri yayın yapıyorum. Zaten takip edenler bilecektir arkadaşlar. Evet. Uranüs retrosu 18 derece boğa burcunda başlayacak. Peki Uranüs retrosunda ne gibi etkiler yaşayabiliriz? E nasıl etkileyecek bizi bu retro hareket? E ne zamana kadar sürecek? Bu retro sürecinde hangi gezegenlerle temas olacak? Bunları aktarmaya çalışıyorum. 24 Ağustos tarihinde başlayan Uranüs Retrosu 22 Ocak 2023'e kadar devam edecek. Arkadaşlar bu arada yeri gelmişken şunu da aktarmak istiyorum sizlere. 24 Ağustos tarihinde başlayan Uranüs Retrosu'nun videosunu ben 23 Ağustos tarihinde sizlere aktarıyorum. Ve başlangıç tarihini paylaştığımız için sanki 24 Ağustos'ta bu etki bitiyormuşçasına bu içerikle alakalı anlayabiliriz. Ee, ilgi kayboluyor. Bununla alakalı çok e, tespitlerim oldu. Yani aslında süreçte ortalama 5-6 aylık bir e, döngüyü aktarmaya çalışırken bizler başlangıç süresinde tüketildiği düşünülerek tekrar o içeriğe katkı sağlanmıyor. Tekrar o içerik den faydalanılmıyor. O yüzden e, lütfen aslında bu etkinin şu an başladığını ve 22 Ocak'a kadar devam ettiğini düşünerek yapabilirsiniz. E, değerlendirme yapalım. Yani hızlı tüketmeyelim. Yaşamış olduğumuz süreçte, 22 Ocağı kadar yaşamış olduğumuz süreçte belki tekrar dönüp bakmamız gereken durumlar da olacaktır. Şu an idrak edemiyor olabiliriz. Şu an içine e, girmediğimiz bir konu hakkında yeterince varsayım e, içerisinde bulunamıyor olabiliriz. Dolayısıyla e, bu tarz yani yıllık 5 aylık, 6 aylık öngörülerle alakalı yaklaşımlarınız bence bu şekilde olsun. Diğer kanallarda da bu şekilde olsun. Böylelikle siz de daha kolay bir şekilde istifade edersiniz ve sürekli kendinizi check etme şansı yakalarsınız. Yani 24 Ağustos'ta başladı ve bitti değil. 24 Ağustos'ta başladı. Etkisini ne zaman göreceğiz? Belki 20 Ocak'ta göreceğiz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu minvalde değerlendirmeye gayret gösterin. Evet. E Oranüs 24 Ağustos 2022 bu ee, öğle saatlerinde boğa burcunun 18 derecesinde retro harekete başlıyor ve 22 Ocak e, Öğle saatlerinde de 14 derece kadar geriledikten sonra düz seyrine başlayacak gördüğünüz gibi bu ortalama 5-6 aylık süreç sadece 4 derecelik bir farkı tetikliyor ee, akabinde 9 Mayıs 2023 tarihinde de tam anlamıyla gölgeli süreçlerden Kurtulmuş olacak Uranüs baktığımız zaman. Uranüs yenilik, devrim, isyan gezegeni olarak kabul ediliyor. Değişim, dönüşüm, özgürleşme ile ilişkilendiriliyor. Özellikle boğa burcundayken çok rahat bir konumda değildi Çünkü değişime en çok direnç gösteren e, bulunduğu ortamda memnun olan boğa burcu Uranüsle e, enerji anlamında çok senkron değildi Dolayısıyla bu e, zorluklar, 2018 sonrası zorlukları Aslında daha ziyadesiyle bu e, Transit vesilesiyle de tatmış olduk diye düşünüyorum. Çünkü e, hayatımızı hangi temeller üzerine kurduysak bu benim dediğimiz her ne varsa bunları değiştirmeye geldi Uranüs 2018 yılından bu tarafa. Yapılar, binalar, temeller Sağlam gördüğümüz konuların teker teker çökmeye, yıkılmaya başladığı, sarsılmaya başladığı bir süreçten geçiyoruz ve geçtik. Burada özellikle beslenmemizle alakalı, toprakla alakalı, tarımla alakalı, ekonomiyle alakalı önemli reformlar deneyimledik ve deneyimlemeye de devam edeceğiz. Uranüsün aslında kendi kimyasını anlamamız için bu retro ve geri hareket süreci büyük bir farkındalık oluşturacaktır. Özellikle Uranüs'ün düz seyri sırasında neler deneyimledik, neleri fark edemedik? Bunları görmeye başlayacağımız bir süreçten bahsedebiliriz. Retrolar aslında bize o gezegenin ne anlatmaya çalıştığını da aktaran süreçlerde. Dolayısıyla bence Kötülemek yerine retroları yüceltmek gerekiyor. Çünkü biraz bizi yavaşlatıp, biraz bizi durdurup aslında olayı okumamızı, anlamamızı sağlıyor. Yani bir durup etrafımıza bakmamız gerekiyor. Seyir halindeyken yolun güzelliğini fark edemiyoruz belki ama belli durak noktalarında durduğumuz zaman etrafımızı daha net bir şekilde görebiliyoruz. İşte retrolar da bizlere bunları sağlıyor arkadaşlar. Peki Uranüs'ün bu geçişi hangi tetiklemeleri oluşturacak? Özellikle şunu belirtmekte fayda var. Haritanızın 14 ila 18 derece arasında gezegen dizilimleriniz varsa burada bulunan jenerasyon gezegenleri, burada bulunan kişisel gezegenler, ayınız ve güneşinizi baz alabilirsiniz. Özellikle e, bu gezegenler Boğa, Akrep, Aslan ve Kova Burcu'ndaysa sizler bu retro sürecinde biraz daha sert deneyimler yaşayabilirsiniz. Biraz daha e, farkındalığınız yükselebilir ve sıkışmış hissedebilirsiniz. Yine bahsi geçen 14 ile 18 derece arasında gezegen dizilimlerinize baktığımız zaman bilhassa toprak ve su gruplarında bulunan yani Başak, Burcu, Oğla Ucak burcu, e, balık burcu, e, yengeç burcu ve biraz zor olsa da yine akrep burcu. Akrep burcu her ne kadar karşı olsa da bu etkilerle mücadele edecek. Bu süreçte tabii ki özellikle e, biraz sonra yükselen burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Ancak Uranüs retrosunda 26 Ağustos tarihinde e, Aslan burcundaki Venüs ile bir kare görünümü ortaya çıkacak. Uranüs retro pozisyonda ve Venüs'le karesi var. Burada özellikle ortaklıklar, ilişkiler, parasal konular, aşk, sevgi, güzellik adına bizim için önemli olan her ne varsa bunlarla alakalı aslında özgürlük çanlarının çalmaya başladığı bir süreç hakim olacak. Yani artık özgürleşme sürecine giriş yapıyor olacağız. 5 Kasım tarihine geldiğimizde Venüs Akrep Burcu'nda ilerleyecek ve Boğa Burcu'ndaki Retro Uranüs'le karşıtlık yapacak. İşte burada yine özellikle İkili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar, derinden bağlantı kurmuş olduğumuz kişilerle ilişkilerimizde bir tür hapis durumu, bir tür özgürlük ihtiyacı, bazı sarsıntılar, bazı çelişkilerde hakim olmaya başlayacaktır. 8 Kasım'da Merkür Akrep Burcu'ndayken Boğa Burcu'ndaki oranışla e karşıtlık oluşturacak. Bu da özellikle Nelerden özgürleşemiyoruz, hangi konularda farkındalık oluşturamadık, neleri kaçırdık, neleri fark edemedik bunlarla alakalı bir uyanış sağlayacaktır. 9 Kasım'da Güneş ve Uranüs arasındaki kar karşıtlık özellikle bizim bireyselliğimizi, farkımızı e ve özgün halimizi ne şekilde ortaya koyacağımız noktasında tetiklemeler oluşturacaktır. Bu etkilerle beraber tabii ki özellikle biraz önce bahsetmiş olduğum gibi, etkileşimler tekrar tetiklemeler sağlamaya başlayacak. Ay düğümlerinin etkileşimi devam ediyor olacak. Kuzey ay düğümünün etkileşimi devam ediyor olacak. Burada elimizdekiler evet bir şekilde kaybolurken yeni değerler inşa etmeye başlıyoruz. Bu yeni değerlere sahip çıkmamız adına, kendi benliğimize, kendi varlığımıza sahip çıkmamız adına krize çekilmek, şüpheci ve kuruntulu durumlardan sıyrılmak aslında bu yılın temel mottosu. Yani evet krizlere çekilme eğiliminde olabiliriz, daha derin düşünme eğiliminde olabiliriz ama bunlar çok fazla işlevsel olmayacaktır süreçte. Biraz daha gözümüzün önündekileri fark etmemiz gereken bir dönemden geçiyor olacağız. Dolayısıyla özgürleşmek, devrim, isyan, bugüne kadar büyük hedefler, büyük hayaller için neleri ihmal ettik veya neleri gözden kaçırdık, işte bunları fark etmeye başlayacağımız bir süreç aktif olmaya başlayacak arkadaşlar. Şimdi e, dilerseniz yükselen burçlara göre bu retro neler aktarabilir bunlara değinelim. Bu arada e, hatırlatmakta fayda var. Yükselen burçlara göre yapmış olduğumuz yorumlar tabii ki genel yorumlardır. Kendi haritasına... E, Diğer gezegen transitlerinin ne şekilde tesir ettiğini öğrenmek isteyenler özel danışmanlık alabilirler. Yine e, özellikle e, Telegram bağlantısına e, tıklayarak oradan daha özel inebileceğimiz paylaşımlar ve aktarımlara ulaşmak isteyenler de e, oradan ulaşım sağlayabilirler. Aksi halde bizim yorumlarımız tabii ki genel olarak yükselen burçlara hitap etmektedir ama buradaki yorumlarında e, %30-%40 oranında Öngörülerin gerçekleştiği durumlar var. Sizlerden almış olduğum geri dönüşler var arkadaşlar. Şimdi Koç burcuyla ile başlayalım. Evet Koç Burcu Uranüs Retrosu'nu ikinci evinde deneyimleyecek. Özellikle harcama alışkanlıkları, kazançlar, gelir-gider dengesi ile alakalı yaşayacak bu etkiyi. Burada Kazançlarla alakalı ciddi bir sınav verebilir koç burçları. Eğer Uranüs'ün düz seyri esnasında harcamalarını yönetemediyse, gereksiz masraflara girdiyse, harcama alışkanlıklarını güncelleyemediyse, işte burada kazançlar ve gelir gider dengesizliği ile alakalı ciddi bir sıkışıklık hissedebilir. Burada özellikle tasarruf planı yapmak için, yeni bir bütçe düzeni hazırlamak için çok uygun bir süreç olacaktır. Çünkü bir takım şeyleri gözden kaçırdınız. Bazı e, alışkanlıklarınızdan sıyrılmanız gerekiyordu. Kendinizi materyallerle ilişkilendirerek aslında tatmin ettiğiniz gerçekliğiyle yüzleşmeniz gerekiyordu. İşte burada paranın geliş ve gidişinin hızlı oluşu, akışın hızlı oluşu aslında ilerleyen süreçte sizi daha çok zorlayabileceği için bu retro sürecini çok daha verimli bir şekilde değerlendirebilir. Oturup bir hesap kitap e, kalem alabilirsiniz. Sevgili koç burçları mutlaka bu dönemde bir ajanda edinin. Gelirinizi ve giderinizi not alın. Zaten küresel anlamda ekonomi bu haldeyken böyle bir sıkıntıya girmemek adına bazı gereksiz harcama alışkanlıklarınızı tekrar revize ederek hayatınıza daha kaliteli bir şekilde devam edebilme olanağı yaratın. Dolayısıyla özellikle para biriktirmek için bütçe hesabı yapmak için gelir gider dengesini sağlamak için, kendi değerinizi keşfedebilmek için bir fırsat sağlayacak bu retro süreci size sevgili koç burçları. Merhaba sevgili boğa burçlarım. Uranüs Retrosu haritanızın birinci evinde ve zaten uzun zamandır Uranüsü burcunuzda misafir ediyorsunuz. Özellikle ilk derecelerde güneşi bulunan, yükselinde bulunan boğa burçları bu özgürleşmeyi, bu değişimi hissetmeye çoktan başladılar bile. Bir kısmı ise önümüzdeki süreçte bu etkiyi hisseder hale gelecekler. Ancak boğa burçları için ciddi anlamda zorlayıcı süreçlerden geçiyoruz. Çünkü kendi bugüne kadar inşa etmiş olduğunuz benlikle Çelişkili bir durum içerisindesiniz. Artık özgürlük çığlıkları atmak istiyorsunuz. Artık yeniden uyanmak istiyorsunuz. Artık yeniden doğmak istiyorsunuz. Ve bu doğumun zaman zaman sancılarını da elbette yaşıyorsunuz. Ve yaşamaya da devam edeceksiniz. tabii ki derece bazında değerlendirmemiz gerekiyor olsa da. E, Statiko ile alakalı, edinilmiş e, değerle alakalı, imajla alakalı bir farkındalık oluşturacak Uranüs Retrosu size. Siz gerçekte kimsiniz? Gerçekte ne istiyorsunuz? Siz neyle mutlu oluyorsunuz? Kendinizi nasıl tanıtırsanız? insanlara hangi yönünüzü gösterirseniz kendi benliğinizi ortaya koymuş olacaksınız? Veya kendi benliğinizin gerçekten farkında mısınız? Bugüne kadar tutunmuş olduğunuz, sahip olduklarınız, eviniz, aileniz, yuvanız, arabanız, eşyalarınız, belki evcil hayvanlarınız, siz onların bütünü müsünüz? Yoksa tek başınıza müferit bir şekilde var mısınız? İşte bunlarla sınıyor Uranüs sizi. Ve bu retro sürecinde bu, kendi başınıza var olabilmenin tadına varacaksınız. Belki sahip olduğunuz ve çok sıkı sıkıya tutunduğunuz değerlerle sınırlanabilirsiniz. Boğa burcu gerçekten bunlara çok tutunan bir burçtur. Bunlarla var olduğunu düşünen bir burçtur. Dolayısıyla bu varlıklarla alakalı sarsıntılar sizi biraz daha kendinize getirecek ve uykudan uyanmanızı sağlayacaktır. Bu retro sürecini bir tür uykudan uyanma şeklinde değerlendirebilirsiniz. Sevgili boğa burçları umarım faydalı olacaktır. Hoşçakalın. İkizler Burçları Uranüs Retrosu 12. evinizde yaşanıyor ve zaten Uranüs uzun zamandır 12. evinizde. Aynı zamanda bu sene Kuzey Ay düğümünü de orada misafir ettiği için bir içsel hesaplaşma sürecindesiniz. Uranüsün getirmiş olduğu değişimler Kriz durumlar, bazı kayıplar, bazı farkındalıklar bu retro sürecinde daha iyi anlaşılır hale gelecektir. Burada özellikle bazı insanların karanlık yönlerini keşfetmek, kimin yanınızda, kimin karşınızda olduğunu keşfetmekle alakalı ciddi anlamda yorulduğunuz bir süreçtesiniz. Bazen uykularınız kaçıyor olabilir, bağışıklığınız düşüyor olabilir... Hiç beklemediğiniz şeylerle sınanıyor olabilirsiniz. Çok sürprizlerle e, karşılaşıyor olabilirsiniz. Geçmişten bir takım konular karşınıza dökülüyor olabilir. Aslında bu dönemde yaşamış olduğunuz her şeyin mesajları çok daha derin ve anlamlı. Burada e, özellikle biraz daha iç dünyanıza yönelmeye başlayacaksınız. Evet etrafınızda karanlık insanlar olabilir. Evet insanlar size düşmanlık besliyor olabilir. Yanınızda olmayabilir, karşınızda olabilir. Bunların hepsi yargılardan ibarettir. Sizin buradaki rolünüz ne? Siz kendi içinize, özünüze bir fener tutabildiniz mi? Bunlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Hangi konulardan özgürleşebildiniz? Geçmişinizden, bilinçaltınızdan özgürleşebildiniz mi? Travmalarınızdan özgürleşebildiniz mi? Geçmiş yaşantıları sürekli sürekli tekrarladığınızı düşünüyorsanız, farklı kişilerle, farklı sahnelerle aynı olayları deneyimlemeye çalışıyorsanız, aynı olaylara çekiliyorsanız dersleri alabildiniz mi? Bunlara odaklanmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki bir ders, kişi o derse öğrenene kadar devam eder. Belki farklı kişilerde, farklı zamanlarda, farklı olaylarla ama öğrenilmesi gereken bir ders var. Özgürleşilmesi gereken bir konu var. Bu da bilinçaltınız, travmalarınız, geçmişiniz. Özellikle sevgileriniz çok aktif. Bu konuda zaten ruhsal mesajlar alıyorsunuz. Rüyalarınız bu süreçte rehberiniz olacaktır sevgili ikizler burçları. Biraz daha öze, biraz daha çekirdeğe ulaşmaya için gayret göstermeniz yerinde olacak diye düşünüyorum. Umarım güzel farkındalıklar olur. Hoşçakalın. Sevgili yengeçler, Uranüs Retrosu 11. elinizde. Zaten Uranüs uzun zamandır 11. evinizde ilerliyor. Ee, Kuzey da bu noktadayken özellikle hayalleriniz, hedefleriniz, gelecek planlarınız çok büyük büyük hale gelmiş olabilir. Büyük kalabalık gruplara girmiş yeni dostluklar ve arkadaşlıklar edinmiş olabilirsiniz. İşte arkadaşlarınızla kurmuş olduğunuz bağlantıların neden bu kadar büyük ve derin olduğu gerçekliğiyle yüzleşebilirsiniz bu süreçte. Özellikle e, arkadaşlıklarla alakalı bir takım farkındalıkları ulaşacaksınız. Bazı dostlarla ilgili bir takım sınavlar verebilirsiniz. Genecek hayallerinizi destekleyen, sizin yanınızda olan ekibin bir parçası olduğunuz durumlarda. Gerçekten ekibin sizin kişisel çıkarlarınızla hizmet edip etmediği gerçekliği retro sürecinde açığa çıkabilir gibi gözüküyor. Özellikle sosyal çevrenizde bir takım değişimler olabilir sevgili yengeç burçları. Bazı hedef, vizyon ve amaçlarınızı güncellemek durumunda kalabilirsiniz. Bununla beraber aynı zamanda öngöremediğiniz aşk hayatınızla alakalı çekildiğiniz durumlar, sürekli kendi mutlu olduğunuz alana doğru çekildiğiniz, aşağı çekildiğinizi düşündüğünüz konularda Artık kendinize gerçekten daha yüce bir amaç bulmak adına harekete geçmelisiniz. Bunun hazırlığını sağlamak için bu retro süreci çok güzel çalışacaktır diye düşünüyorum. Özellikle e, arkadaşlarınızda hedeflerinizi anlamayan, sizinle beraber ilerlemek istemeyen kişiler varsa onlara kendinizi anlatıp onları ikna etmeye çalışmak yerine kendi hedeflerinize odaklanmaya çalışın. Bu ee, bağlamda zaten sizinle beraber hareket etmek isteyenler olacaktır. Ancak sizin istediğiniz kişiler olmayabilir. Lütfen bu konuda e, kaderin desteğini kabul edin ve kendi takıntılarınızdan kurtulmaya çalışın. Güzellikler beraberinde gelecektir ve ait olduğunuz grubu, ait olduğunuz sosyal çevreyi e, bu süreçte daha iyi bir şekilde görmeye başlayacaksınız. Sevgiler, kalın. Merhaba sevgili Aslan Burçları. Uranüs Retrosu haritanızın 10. evinde etkili olacak. Zaten uzun zamandır Uranüs'ü burcunuzda deneyimliyorsunuz. Bu retro ile beraber özellikle iş yeriniz, yönetici konumundaki kişiler, otorite figürleriyle alakalı bir takım değişimler yaşayabilirsiniz. Aslında zirveye oynadığınızı düşünürken belki de gerçekliğin bununla çok özdeşleşmediğini fark edebilirsiniz. Gözde biri olmadığınızı veya terfi için biraz daha beklemeniz gerektiğini, önce o özgürleşme arzusunun ve isteğinin özümsenmesi gerektiğini fark edebilirsiniz. Özellikle bu hırslı ve rekabetçi tutumunuzun biraz daha yavaşlayacağı, biraz daha sakinleşeceğiniz, oturup durumu idrak etmeye başlayacağınız bir süreç aktif olacak. Özellikle bu hazırlık sürecini doğru bir şekilde değerlendirirseniz, retro bitiminden itibaren zirveye oynayacaksınız, hak edişlerinizi toplamaya başlayacaksınız. Ancak kendinize daha fazla inanmanız ve gerekli e, doneleri elde edebilmeniz gerekiyor. Daha az savaşır, daha az direnirseniz süreci çok daha kolay bir şekilde yönetebileceksiniz. Özellikle savaşmak, isyan ve devrim enerjisini Ocak ayına kadar biraz daha cebinizde tutmanız ve bir durum değerlendirmesi ve hazırlık sürecinden geçmeniz sizin lehiniz olacaktır. Sevgili Aslan burçları geleceğiniz haline anlatacağınız adımlarda sınır tanımaz ve özgürlükçe yaklaşımlarınızı biraz daha yumuşatmak süreci daha kolay bir hale getirecektir. Sevgiler, hoşça kalın. Merhaba sevgili Başak burçlarım. Uranüs retrosu haritanızın 9. evinde etkili olacak. Burada özellikle uzun zamandır Uranüs'ü 9. evinizde misafir ediyorsunuz ve hayata karşı bakış açınızın, vizyonunuzun değiştiği, eski inanç sistemlerinden özgürleşmeye başladığınız, yeni ve marjinal yollara doğru girdiğiniz, bu süreçte belki çokça çevre değiştirdiğiniz, şehir veya ülke değiştirdiğiniz, aynı zamanda hukuksal konular, hak ve adaletle alakalı kavramları sorguladığınız bir dönem yaşıyorsunuz. Bu retro sürecinde özellikle, Sevgi, bağlılık, fikirler, tabular, ilişkiler aynı zamanda hayata karşı e, inanç sistemlerinizle alakalı bir takım değişimler söz konusu olacaktır. Uranüs'ün e, bu retrosu ile beraber özellikle fikirsel anlamda, inançlarınız anlamında bir takım değişimler ve reformlar yaşayacaksınız. Belki bu süreçte uzun zamandır ertelediğiniz bir seyahat, bir taşınma gündemi, bir yer değişimi gündemi, bir eğitim, hukuksal konularla alakalı geri dönüşler. Eğer haksızlık ve adaletsizliğe uğradıysanız bununla alakalı e, adımlar veya siz bir şekilde karma oluşturduysanız bunların geri dönüşü söz konusu olabilir. Eski düşünce yapınız ve son yıllarda öğrenmiş olduklarınızı harmanlayıp kendinize yeni bir sistem oluşturmaya başlayacağınız bir süreç olacaktır. Bu dönemde okuduklarınız, araştırdıklarınız, aldığınız eğitimler çok önemli olacak. Ufkunuzu genişletecek ve ileriye doğru sizi taşırken özellikle yeni referans noktalarınız olacak gibi gözükmekte. Umarım keyifli bir süreç olur. Görüşmek üzere. Merhaba, terazi burçlarım. Uranüs retrosu haritanızın 8. evinde etkili olacak. Uzun zamandır Uranüs 8. evinizde. Krizli durumlar çıkarıyor, sürprizler çıkarıyor. Çok ilginç ortaklar veya çok eee güvendiğiniz ortaklıkların kaybolup gitmesi gibi süreçler yaşıyorsunuz maddi konularda da. Başkalarından gelen ekstra kaynaklarla alakalı olarak bazen çöküşler, bazen mutluluklar ve sevinçler yaşıyorsunuz. İşte Uranüs retrosu ile beraber bir içe kapanış sürecini aktive etmeye başlayacaksınız. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konular varsa bu retroda yüzeye çıkabilir. Bilinçaltınıza daha çok yönelmeli, kendi derinliklerinizi keşfetmelisiniz. Bununla beraber parasal konular ortaklaşa gelir gider dengesiyle alakalı da önemli farkındalıklar oluşacaktır. Eğer birilerinin hakkını yediyseniz bununla alakalı geri dönüşler yaşanabilir. Birileri sizin hakkınızı yediyse bunlar da ortaya çıkacaktır. Güvendiğiniz insanlar eş veya ortak gibi temalarla alakalı... Paylaşımların derinliğini sorgulayacağınız bir süreç ve siz bu bağlantıya, bu ilişkiye ne kadar katkı sağlıyorsunuz, onlar size ne kadar katkı sağlıyor, bu bağlantının gerçek mahiyeti ve anlamı nedir? Bunlarla ilgili idrakler oluşmaya başlayacaktır sevgili teraziler. Güzel bir süreç olsun, hoşçakalın. Sevgili akrepler, Uranüs Retrosu haritanızın 7. evinde etkili olacak. İkili ilişkiler, ortaklıklar, her türlü anlaşma, sözleşme, kontrat yine bu alanda aktiftir. Burada özellikle karşınızdaki partner, ortak, muhatap her kimse onunla alakalı derin bir sorgulama sürecine girebilirsiniz. Bu kişi gerçekten ne istiyor? Bu bağlantı bana hangi noktada hizmet ediyor? Bu ilişkiyi, bu bağlantıyı sürdürmenin bana katkıları nelerdir veya sonlandırmanın? Bunlarla alakalı zaten 2018 yılından bu tarafa bir takım zorluklar yaşıyorsunuz. Karşınızdaki muhataplarınız çok isyankar, çok asi ve özgürlük naraları atan profiller sergiliyor. Asla güven vermiyor, öngörülemez bir tavır çiziyor. Bunlarla alakalı olarak sürpriz birliktelikler sürpriz ortaklıklar da peşinden meyveler olarak geliyor. Bu retro sürecinde devam eden bir ilişkiniz veya ortaklarınız varsa... Bunlarla alakalı gerçeklikleri keşfedebilirsiniz. Eğer bir ilişkiye sıkıca tutunuyorsanız bunun arkasındaki temel sebebi ve motivasyonu bulabilirsiniz. Veya ilişkinin artık güncellenmesi ve reformize edilmesi gerekiyorsa bununla alakalı adımlar atmak noktasında da e, bir takım inisiyatifler kullanabilirsiniz. Veya bunların kararını bu süreçte verebilirsiniz. Sevgili akrepler, hoşçakalın. Sevgili yaylar, Uranüs retrosu haritanızın 6. evinde etkili. Uzun zamandır kendinize bir iş düzeni oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir rutin oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir yerde sebat etmeye çalışıyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Belki sıklıkla iş değiştiriyorsunuz. Belki sağlığınızla alakalı problemler yaşıyorsunuz. Boyaşıklık sisteminizde değişimler söz konusu oluyor. İşte burada Uranüs retrosu ile beraber bu düzeni oluşturmaya çalışırken hangi konularda inat ediyorsunuz ve direnç gösteriyorsunuz. Hangi konular olmazsa olmazınız? Peki olmazsa olmazınız olarak gördüğünüz konular gerçekten size hizmet ediyor mu? Bu gerçekliklerle yüzleşmeye başlayacaksınız. Hayatınızda rutin oluşturmadığınız, düzen oluşturamadığınız, bir şekilde kendinizi emin ve emniyette hissedemediğiniz, sürekli çalıştığınız, sürekli çabaladığınız ancak elleriniz boş bir şekilde geri döndüğünüz alanları gözden geçirin. Neyi yanlış yapıyorsunuz? Zihinsel olarak neden özgürleşmeniz gerekiyor? Belki de kendinizi başkaları için feda etmekten özgürleşmeniz gerekiyor. Belki de kendi hayatınızdan, kendi sağlığınızdan vazgeçtiğiniz için artık bunu bırakmanız gerekiyor sevgili yay burçları. Bu gerçekliklere oturup masaya yatıracağınız bir süreç. Tabi sürpriz iş değişimleri ve düzen değişimleri de bu retrodan kendini gösterebiliriz. Sevgiler, hoşçakalın. Sevgili oğlak burçları, Uranüs retrosu haritanızın beşinci evinde etkili olacak. Aşk hayatınızda çok ilginç bir sürece giriş yapıyorsunuz. Geçmişten bir takım kimseler tekrar hayatınızda lahir olmaya çalışabilir. İlişkilere karşı bakış açınız ve vizyonunuzu güncelleyebilir ve değiştirebilirsiniz. Öz Özellikle geçmişte pişmanlık yaşayan, size hoyrat davranan kişiler varsa bu retro daha karşınıza çıkabilir gibi gözüküyor. Onları tekrardan farklı bir gözle değerlendirmeniz gerekecek. Buradan... Özellikle kendi değerinizin farkına varmaya başlayacaksınız ne kadar sevildiğinizi, ve ne kadar kıymetli olduğunuzun. Çocuklarınızla alakalı bir takım aksaklıklar, sıkıntılar yaşıyorsanız onlarla ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz sevgili oğlak burçları. Özellikle romantizmin hat safhaya çıkacağı ve geçmişten beri iz bıraktığınız alanları keşfedeceğiniz, kendinizi mutlu eden, iyi hissettirecek alanlara adım atacağınız bir retro süreci olacak. Bununla beraber aşkla alakalı bir takım karmalar varsa, özgürleşemediğiniz durumlar varsa, cinsellikle alakalı tabular varsa bunlar da yüzeye çıkıyor olacaktır. Hoşçakalın. Sevgili kova burçları, Uranüs Retrosu haritanızın dördüncü evinde dip noktasında uzun zamandır aile düzeniniz, kökleriniz, kendinizi emniyette ve güvende hissetme ihtiyacınızla alakalı çelişkiler yaratıyor sizlere. Bu dönemde özellikle... Eviniz, yuvanız, hanenizle alakalı tadilatlar, değişimler, güncellemeler, reformlar söz konusu olabilir. Öngöremediğiniz bir takım aksaklıklar çıkabilir konfor alanınızla alakalı olarak. Özellikle tadilat açısından bu retro sürecini değerlendirebilirsiniz. Ancak parasal konularla alakalı yaşamış olduğunuz sıkıntılar belki de tam olarak istediğiniz şeyleri yapmanıza engel olacaktır. Ev taşımak, ev değiştirmek, aile ile alakalı konuları çözmek adına da belki uzun zamandır ötelediğiniz, ertelediğiniz durumlar vardı. Bunlar yüzeye çıkabilir. Bunlar artık sürpriz bir şekilde karşınıza çıkabilir. O taşınma mecburiyse gerçekleşebilir. Aile ile alakalı konular, aile büyükleriyle alakalı gündemler sizi biraz zorlayabilir. Bunun yanı sıra kendinizi mutlu bir yuvada, konforlu bir alanda hissetmek için Neler mümkün ve nelere ulaşmalısınız? Bunlar üzerine de bir takım değerlendirmeler yapmaya karar vereceğiniz bir süreç olacaktır. Kendi konfor alanınızı yeniden inşa etmek için veriler topladığınız bir süreç olacak sevgili kovalar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları ve yükselen balıklar. Uranüs'ün boğa burcu geçişi ve retrosu 3. evinizde etkili. Zihinsel bir takım oyunlar, ee, kelime cambazlığı söz konusu. Dedikodular, gizli konular, saklanan sırlar ortaya çıkabilir. Özellikle yakın çevrenizle ilişkilerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerekecek. Kim dost, kim düşman, kim yanınızda, kim arkanızda bunları daha kolay bir şekilde tespit edebiliyor olacaksınız. Özellikle sırları saklama noktasında bir takım sınavlar verebilirsiniz. Skandallardan uzak durmanız gerekiyor. Mars'ın da İkizler Burcu transitiyle ile beraber kendi düzeninizi bozmamaya ve kaosa sürüklenmemeye çalışın derim. Pot kırabilirsiniz, gaf yapabilirsiniz. Yakın çevrenizle alakalı ilişkilerinizde bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Zihinsel anlamda sürekli geçmişi değerlendirip kendinize yeni bir çıkar yol alacağınız kararlar için yeni bir bakış açısı ve vizyon kazandırmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte geçmişten çevrenize yeni biri dahil olabilir. Geçmişten yeni birisi dahil olacak ve hayatınızda düşünce yapınız ve zihinsel potansiyelinizi güncellemek adına bir takım görevleri olacak olabilir. Sırlarınızı öğrendiklerinizi merak ettiklerinizi herkese her şeyi aktarmamaya çalışın kendi içinizde dönüp biraz daha e, özümsemediğiniz konularda dış dünyaya aktarım yapmayın sevgili balıklar Umarım keyifli bir süreç olur Hoşça kalın Evet arkadaşlar Uranüs'ün e, boğa burcundaki retrosu hakkında anlatmak istediklerim bu kadardı Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenirseniz ve yorumlarınızı paylaşırsanız aynı zamanda beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.